Herkese selamu arkadaşlar. Bugün sizlere YKS TET-AYT kaynak önerilerinde bulunacağım. Umarım hoşunuza gider. Türkçesinden, matematiğinden, biyolojisine kadar hepsinde sizlere en az 3-4'er kaynak önereceğim. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle matematikten başlayalım. Herkesin başladığı gibi. Geç. Bööö. Öncelikle matematikten başlayalım. Ben şöyle yayın ismi ve TET-AYT'de önerebileceğim diye belirttim. Sadece birkaç tane istisna var evet, İkisini birlikte önermedim Çünkü yani iyi değiller Veya yeterli değiller Daha doğrusu Yeterli değiller daha doğrusu <gülüyor> Yeterli değiller daha doğrusu Söylemek gerekirse Şimdi 3-4-5'in TET ve AYT'sini çözebilirsiniz Çok güzel bir şekilde kitap tasarlanmış İbresi var işte kolaydan Orta zor Orijinal sorulara doğru gidiyor ve ÖSM tip soruları da var Gayet hoş soruları var mutlaka çözmeniz gerekir Kuantum yayınlarının TTS'ini çözebilirsiniz. Onu önerebilirim size. AYT'sinin hakkında fikrim yok çünkü çözmedim ben. E size de çözmediğim bir kaynağı önermek mantıksız olur. Sonra acil TETS'ini çok rahat çözebilirsiniz. Yani rahat çözebilirsiniz ki gönlünüz rahat olabilir. Çünkü soruları gayet hoş düşündürücü sorular. Ee, biraz zorlarabilirsiniz soruları açılırken biliyorsunuz acil. Kolay bir yayın değil o kadar. Hani kolay bir yayın değil daha doğrusu. Düşünmesi gerekilen bir yayın. Yani soruların üzerinde düşünmen gerekiyor. Karakök'ün AYT'sini önerebilirim. TTS'sine dikkat atmarım. Çünkü TETS'i... O kadar güncel değil. Yeni tip şeylere göre biraz geri kaldı. O yüzden TET'sini önermem. Ama AET'sini mutlaka çözün. AET'si geliştirir. Başlangıç seviye, orta seviyeler için mutlaka çözülmesi gereken bir kitap. Hani unuttuklarınızı hatırlamanızı sağlar. Ee, soruları güzel. AET'si soruları. Bilgi malı tabii ki de TET ve AET'sini çözebilirsin çok rahat. Gönlünüz rahat olsun. Apotemi. Mutlaka TET ve AET'sini çözün. Buradan bir şey uçtu aldı önce. Hız ve renk. TET AET. Hız ve renk güzel. Ben size hız ve renk önerebilirim orta düzey soruları mevcut hani başlangıç ve orta düzey soruları gayet çözülebilir bir kaynak. Sonra Şenol Hoca, Şenol Hoca'yı mutlaka ama mutlaka çözün. Ben ciddi anlamda size öneriyorum. Sorular çok kaliteli sorular, ciddi anlamda kaliteli sorular. Hani orijinal sorular. ÖSYM'ye çok yakın sorular. Hatta birkaç tane soruda tuturmuştu. Mutlaka Şenol Hoca'nın kitaplarında çözün. Son olarak orijinal dilinin TTS'sini Soruları acayip fena güzel sorular. Hani orijinal, harbiden orijinal sorular. Soruların üzerine düşünüyorsun. Hani matematik ya. gerçekte matematiği hissediyorsun. Orijinal deli yayınları. Ben de arkadaşımdan almıştım kitabı olarak. Hepsini çözemedim. O kadar. Yani ben kendimi o kadar şey bulamadım. Çözmeye çalıştıklarından da hani zorlanarak çözüyordum. Ama beni bayağı bir e, faydası oldu bana. Beni bayağı bir geliştirdi diyebilirim size. Mutlaka hani derece yapmak istiyorsanız bu kitabı alıp şey olarak çözebilirsiniz. Hani düşündürme açısından. Citan'da çok güzel düşündüren soruları var. Mutlaka çözmenizi öneririm derece yapmak istiyorsanız. Şimdi sırada Türkçe var. Sırayla gidiyoruz. Bakalım sonra paragraf vesaire devam edecek. Türkçede öncelikle önerim size hız veren, hız veren mutlaka çözün. Sonra kafa dengini. Kafa dengi e, soruları mükemmel çözdüm kendim şahsen. Türkçede soruları güzel. Hoşuma gitti. 3 tane 5 mutlaka hoşuma, 5 çözün. Eğer iterseniz Palmed'i çözebilirsiniz. Paragrafta bu sene gördüğünüzü 2020 tayfa biz de gördük. Hani Soruların yüzde doksanı paragraftı TET Türkçede O yüzden paragraf olarak öncelikle Kara kutuyu mutlaka çözün hani Kara kutu bu çıkmış sorular Çıkmış sorular sıralamışlar tarihine Mutlaka ama mutlaka kara kutuyu çözün Çünkü çıkmış sorular direkt şey yapmışlar hani İsterseniz çıkmış soruların pdf'ini de çıkartabilirsiniz Ama kara kutu kitap haline getirmiş onlar Uğraşmam diyorsanız gidip onu temin edebilirsiniz Paragrafta da hız ve öneriyorum Ve paragrafta önereceğim iki kitap Bunları mutlaka ama mutlaka çözün Ben kendim şahsen bitirdim Acayip fena işime yaradı. Beni bayağı bir hızlandırdı paragraflarda. Çünkü ben eskiden bayağı bir yavaştım paragraflarda. Hani bir saat, bir buçuk saate çıkıyordum Türkçeden. Siz düşünün. Bu sene ben dakika tuttuğumda 45 dakikada çıkmıştım Türkçeden. Artık gelsin siz düşünün. Paragrafik ve paragrafik S. Yani bu ikisi. Tokuç Kapüs'ün. Bunları mutlaka ama mutlaka çözmenizi öneriyorum. Hani şiddetle tavsiye edilir. Şimdi geometriye geçelim. Geometride de birkaç tane yayın önereceğim sizlere. Ama kötü yayınlar değil. İyi yayınlar. Çözebilirsiniz çözün öneririm yani temin etmenizi isterim hız ve renk gene başlangıç ve orta seviye için güzel bir kitap çapın fasiküllerini öneririm ben çünkü fasüküllerini çözmüştüm geometriğim o kadar iyi değildi benim ama ben fasiküllerini seviyordum yani fasiküllerin gayet çözülebilir fasiküller apotemi mutlaka çözün sağlam bir kaynaktır ve kara ağaç ayrıca bir de acil çözerseniz mükemmel daha sizden iyisi yok beşinci olarak tarihe gelelim tarihte pek bir kaynak önermeyeceğim ama sayılı kaynaklardan önereceğim sizlere 3 4 5 çözebilirsiniz. 3 4 5. Sonra limiti çözebilirsiniz ve isterseniz karekök çözebilirsiniz. Karekökü ben çözdüm de çok önermiyorum. Hani şahsen o kadar geliştirici sorular yok içinde. Ama illa çözerim diyorsanız veya elinizde varsa çözün. Boşuna gitmesin. Yanında bir de okyanus çözebilirsiniz. Coğrafya'ya geçelim. Coğrafyada da okyanus, hız ve renk ve limit öneriyorum. 3 tane kaynak. 3-4-5'in 2 çıkmış olsaydı onu da önerirdim ama daha çıkmadı. Şimdi FKB'ye geçelim. Fizik, kimya, biyoloji. Bu üçünde vazgeçilmez bir tane kaynak var. Onu hep en üstte yazdım. Diğerlerinde de ekledim. Mutlaka çözmeniz gereken kaynaklardan bir tanesi bu diyeceğim. Ve şimdi söylüyorum fizik. Fizikte Palme, THT mutlaka ama mutlaka çözün. Palme. Palme çözmeden girmeyin. Sonra 3-4-5. 3-4-5 de gayet kaliteli soruları var yani çözün. Formülsüz fizik ben bu sene çözdüm. Soruları düşünürcüydü. Hani AYT sınavında işime yaradı diyebilirim sizlere. Formülsüz fizik de çözmenizi öneririm yani. Bir de vazgeçilmez kaynaklardan bir tanesi Karaağaç. Karaaçı biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz veya çoğunuz biliyorsunuzdur. Mutlaka çözülmesi gereken kitaplardan birisi. Şimdi kimyaya geçelim. Gene söylediğim gibi PKB'de önereceğim Palme. Palme TET AYT'sini mutlaka kimya çözün. Tik attım. Siz de mutlaka çözün. Temin edin. Mutlaka orijinalini temin edip çözmenizi öneririm. 3 4 5 de aynı şekilde ve kimyanın Vazgeçilmez kaynaklarından bir tanesi Aydın Aydın'ı mutlaka ama mutlaka çözün Biyoloji ve fizik için <gülüyor> Fizik ve biyoloji için Aydın'ı öneremeyeceğim ama Kimya için mutlaka ama mutlaka çözün Son olarak benim de en sevdiğim ders olan biyoloji Biyolojiyi geçen sene dershanedeki hocam Bana çok sevdirdi Anlatış tarzına hayran kaldım Ben o yüzden sevdim biyolojiyi Çünkü lise hayatında adam akıllı biyoloji dersinden zevk almamıştım Ama geçen sene sağ olsun hocam Bana çok güzel anlattı Ben de ciddi anda hani severek işledim dersi Hatta Öğretmenler Günü kutladığım video var. O videoya da şuradan veya şuradan bir tane şey çıkar şimdi ikon. Ona tıklayıp girebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kapak fotoğrafında da o hocamız var zaten, biyoloji hocamız. Şimdi vazgeçilmez kaynaklar dedik. Palme. palmeyi mutlaka çözün. yani biyolojide palmeyi çözmeden sınava giremezsin. Ben sana söyleyeyim, kesin kana. Palmeyi çözmeden sınava girme. İm imkanı yok yani sınava girmenin bir manası yok. Palme'yi mutlaka çözeceksin biyolojide. Sonra 3 4 5. 3 4 -5 TETS'ini çözün ama. AYT saat çıkmadı. Çıksa önerebilir miydim? Bilmiyorum çünkü soruları bir görmek lazım ama yani 3-4-5 kaliteli işler yapıyor. Çözmenizi önerirdim ama şu anda AYT'si yok. Belki 2021'de ilerleyen zamanlarda çıkabilir. Niye olmasın? Paraf, paraf'ın TET AYT'sini çözmenizi öneririm. Güzel bir kaynak e, biyoloji adına. Diğerlerinin aklına pek bir fikrim yok ama paraf'ın TET AYT'sini çözmen bir kısmını sizde mutlaka çözmenizi öneririm. Limit, limiti de çözün. Limit de güzel bir kaynaktır aslında. Hani unuttuklarınızı hatırlamanıza yardımcı olur. Limiti çözebilirsiniz. Son olarak aydın. Biyolojinin AYT'sini aydın. TET'sinde yanlış hatalı soruları var. Belki bu sene düzeltirler bilemiyorum ama AYT'sini mutlaka alıp çözmenizi öneririm. AYT'si Güzel soruları vardı içinde. Sistemlerde çok güzel soruları vardı. Mutlaka alıp çözmenizi öneririm. Evet. Şimdi kaynak önerilerimiz bitti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse sağ alttan. Sağ alttan oluyor. Sağ alttan beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi belirtmek için yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki video için yorumlarınızı bekliyorum. Konusu ne olsun videonun konusu. Benim aklımda YouTube kanal önerileri var. İsterseniz bunu çekebilirim. Hani öncelik olarak, sonra sizin önerdiklerinizi de yorumlarda belirtirseniz mutlaka onları çekeceğim. Beni Instagram'dan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim İsmail 0, Twitter adresim İsmail sonunda X var. Mutlaka takip etmeyi unutmayın. Videolarımı önceden oradan haberdar ediyorum, sonra da YouTube'da çekiyorum sizler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer iki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.